Vallahi vallahi bizim oradaki köpek ya. Evet, o evet. Evet. Oradan <gülüyor> başa oradan başı saydık. <gülüyor> ne muhabbet <oldu>? ediyorsun? Dur. <gülüyor> Dur bir Bakın, Aa, ya böyle. Olmuyor yani. Bayağı. Sayın Başkan, e, bugünkü etkinlik hakkında sizden bir bilgi alabilir miyiz acaba? 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile alakalı. Evet, 5 Haziran Dünya Çevre Günü e, her yıl olduğu gibi e, bu de biz teşkilatımızla siliri sahilinde e, çöp toplama etkinliği yapıp bir farkındalık yaratmak için e, bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. E, Türkiye genelinde e, İYİ Parti olarak e, etkinliğimiz e, bugün her e, ilçede sahil olan her yerde. Yapılıyor, ee, genel anlamda yapıyoruz bu etkinliği. Hem bir farkındalık e, yaratıyoruz, hem de insanların bu anlamda duyarlı olmasına sağlamak adına e, işte öncülük etmeye çalışıyoruz, dikkat çekmeye çalışıyoruz. Tabii çevre e, çok önemli, e, doğa ne verirseniz tekrar siz onları geri veriyor. İşte sahillerde görüyoruz, e, denizler kirleniyor, işte göller kirleniyor, ormanlar kirleniyor. Bunları yapanlar insanlar. Ee, biz de bunlara e, tekrar e, yapılmaması için, e, çevre kirliliğin önlenmesi adına e, bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz e, inşallah. E, gençlerimizi bu yönde bilinçlendireceğiz işlendireceğiz, işlendirmeye devam edeceğiz. E, bu konuda bize destek olan e, parti üyelerime, güvenlik arkadaşlarıma, e, hepsine çok teşekkür ederim, saygılar sizler. Teşekkür ederim.